2020 Antalya Gaziler'deyiz, ee, yanımızda Ali Arslan e, ve Kamil Aydın Tarım'dan e, ziraat mühendisimiz Hakkı Çetin. Evet. Burada sıvı yaprak gübremiz, rekor gübrenin e, denemesini, uygulamasını yaptırdılar. Ali Bey'in seralarında, kabak serasında. Hakkı Bey neler oldu? Burada neler gördük? Bunların dikim tarihi nedir? Durumları nedir? Kısaca bir özetleyebilir miyiz? Şimdi çeşitimiz seydan. Seydan. 5 Ekim tarihimiz. Şöyle gösterelim. Biz Çiçeğimizi evet. anlım tarihi 5 Ekim. Şimdi burada özellikle tabi mevsimsel olarak Ekim'de diktik mevsim aylardan Şubat. Hı hı. Üzerimizden soğuklar da geçti yani meyvenin üstünden. Şimdi şöyle benim sol tarafım şöyle göstermiş olduğum yer burası. Rekor yaprak gübesinin uygulandığı. Özellikle meyvenin uzatması, hı hı. Şöyle meyvelerin sıralaması. Şey, yaprak rengi de görülsün. Evet. Hala Yaprağın hala özellikle hala rengi ve meyvenin parlaklığında oldukça başarılı. Diğer taraf ise rekor yaprak türesini uygulamadığımız taraf. buradaki ağaçtaki sararmaları görüyorsunuz yaprakta ve şu meyvelerdeki burkmaları görüyorsunuz atılan yerle atılmayan yer arasında gerçekten bir bariz burada bir fark var buranın tarihi zaten ikim evet. tarihli bir de ee, yani biraz bitkimiz yorgun, yorgun. Kadar marazlı bir şeyde uygulama o, yapıldı virüs samanakarı. Beyaz çürüklük, kurşun küp gibi sebeplerden dolayı yani yüzde 50 kapasiteyle çalışıyordu seramız zaten şu anda. Ama bizim aldığımız ürünlerden gayet memnunuz. Şöyle. Ve şunu ekleyeyim. Bu tarz denemelerde biz özellikle tek farklı faktör sağ tarafım ve sol tarafım olmak üzere rekor gelişim yaprak gübresi. Yani rekor gübre. Rekor gübre. Buraya attık, buraya atmadık. Diğer her şey, hay şey aynı, aynı yani. Gübresi, ilacı Sera, her şey aynı. toprak yapısı, üreticisine varıncaya kadar. Her şey aynı. Şöyle biraz daha gidelim mi? Göstere göstere. En azından her noktada aynı olduğunu evet. görelim. Şu tepeleri de çekerek. Evet şurada çiçeklerin Çiçek açılış var. çiçeklerinden şöyle gösterelim. gösterelim. Evet. Şimdi o çiçekteki kaliteyle mesela şuradaki evet. az önce baktığımız yerlere de bakalım. Şimdi atılmış bir yerde. Bakalım. Şuraya bakalım. Aklı yani yerde çiçeğin açılması da bu şekilde. Yani biraz daha yumuk. Kapalı. Bu zaten ağaç yapısından da anlaşılıyor. Yani, da biraz daha Şöyle şuradan meyve parlaklığına da ilgili yani meyve kalitesi şey anlamında. Yani kabak üreticileri bilirler bu dönemde bu şekilde uzatmak o kadar kolay değildir. Bakın üstünde bayağı da meyve yükü var zaten. Ama meyve uzunluğu gayet iyi. Tonaj evet. olarak da. Tonaj anlamında ve renk anlamında da söylüyorum. Ali abi siz ne, demek, ne söylemek istersiniz? Sizin görüşleriniz nedir? Vallahi bu serenin ki, içinde olan sizsiniz. 10-15 gün önce e, Hakkı Bey verdi bu gübreyi dene dedi. Yaprak, yaprak gübresini, he, sıvı yaprak, rekor gübreyi. Sıvı yaprak gübresinin rekoru dene dedi, denedim. Şu tarafa atmadım, şu tarafa attım. Attığım yeri gördüm ya, yani, rengi biraz koyu rengi kaymış. Biraz meyvesi de uzun yanı. Tepe evet. sürgünü de ha, sürmeye başlamış. Sürüp, Hatta ha. geçen hafta da soğuktu hava. Evet. evet. Bir soğuk oldu, ciddi evet. bir soğuk oldu. Birçok yani yerde zaten... Daha kuvvetli bir etki, kuvvetli. Zaten kabak ağacı ne kadar kuvvetli olursa verim o kadar yok. Evet. Bu dönem için söylüyorum. Yani bu dönemde bitki ne kadar güçlü olursa bizim meyvemiz ona göre ne ampul olur ne ters ampul Peki, yani. Peki şey sorayım. Ee, Hakkı Bey mesela buraya da stresle ilgili ne söyleyebilirsiniz? Mesela bu tarafın stresiyle bu tarafın şimdi stresiyle. Herkes biliyor. Geçen haftalarda iyi soğuk oldu. Sobaları Hı -hı. yaktığımız halde dereceleri çok yükseltemedik. Yükseltemedik. E şimdi virüs problemi var. Saman akarı etkisi var. Dediğim gibi sera %50 kapasiteyle çalışıyor ve 2 evet. günde bir biz buradan 540 kilo kabak topluyoruz değil mi? Doğru. Şey. Evet. Yani bizim burası 6,5 dönümdü ama 3000 köke kadar düştük biz bir burada. Bir düştük. 3000 adet bitkiden 540 kilo kabak topluyoruz 2 günde bir. Evet. Tavsiye eder misiniz Ederek. Ali abi? Ederim. Rekor gübresi, sıvı yaprak Ederek. gübresini. Evet. Ee, var Tabii mı ekleyeceğiniz ki. bir şey? Ya biz de kesinlikle tavsiye ediyoruz. Üretiminiz ne kadar Hı. kazanırsa İlaççı olarak da söyleyeyim yani biz de o kadar evet. kazanıyoruz değil mi abi? Zaten e, hepimiz öyle, doğru. sektörde paydaş olarak. Biz de e, size teşekkür ediyoruz. Sizden biz birlikte Kamil e Aydın Tarım'a, e, Kamil Bey'e de buradan selamlarımızı evet. gönderiyoruz. Selam Kamil İnşallah gelecek sezonlarda da tekrar İnşallah. kullanacağız. İnşallah. Herkese tavsiye ediyoruz. Evet. Buradan tüm Türkiye'ye selamlar.